Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarım. İçimden geldi sizler için Kasım ayında sevgili Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? kalplerinden geçen nedir etki altındalar mı çok mu istiyorlar herhangi bir şeyi kalbinizden geçen her neyse onun acısını mı çekiyorsunuz onu mu istiyorsunuz bu Kasım ayı içinde gerçekleşecek mi istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım sizler için önce koç burcu arkadaşımdan başlıyorum ve bu burcu arkadaşımdan çıkacağım sevgili arkadaşlar hayaller mi kuruyoruz hayallerimiz mi var bakın hayal pres geldi Sevgili arkadaşlar şöyle koç burcu arkadaşımdan başlayacağım. de i̇kili, ikili çekeceğim sevgili arkadaşlar. Biraz zorlanıyoruz tabii ki. Tekli tekli çekimlerde yüklemelerde sıkıntı yaşadığımız için. Yoksa kendinizi bazı güzelliklerden mahrum mu hissediyor benim sevgili koç burcu arkadaşım. Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar için. Kasım ayında istekler bu nedir? Karıştırıyoruz karıştırıyoruz aynı kart geliyor sevgili koç burcu arkadaşım. Acı çekiyorsun değil mi? Evet, etki altındasın. İsteklerin bir türlü gerçekleşmiyor, değil mi? Şöyle bir bakalım mı? Gerçekleşecek mi? Şöyle masamızı da düzgün bir şekilde ayarladık. Evet. Usulen bir daha karıştıralım. Sevgili Koç burcu arkadaşımın Kasım ayında istekleri gerçekleşecek miymiş? Bayağı bir acı çekiyor. Kadersel diyor. Kadersel, kadersel. Kaderin engeli var diyor. Biraz sessizliğe çekil, fazla arayış yapma diyor. Tabi bu şu anki benim espri olsun diye söylediğim şeyler canlar. Evet sevgili koç burcu arkadaşım biraz dengeler kaymış vaziyette benim koç burcu arkadaşım da şöyle açınıza doğru anladım ki biraz yan mı oldu ne oldu sevgili arkadaşlar. Neyse siz görüntüsüne aldanmayın bakın fırsatlar yakalayacaksınız nasıl yakalayacaksınız Kasım ayı içerisinde bazen önümüze fırsatlar gelir. Sevgili koç burcu arkadaşlarım ki Hepinize söylüyorum Şöyle sizin açınızda alalım ki Ekranı tamamen doldurmayalım Sevgili koç burcu arkadaşlarım bakın Karıştırmadan isteklerinize Kavuşmanız için Birçok fırsatlar yakalayacaksınız Bazen gözlerimiz körleşebilir Önümüze fırsatlar gelir Bu fırsatları göremeyebiliriz Lütfen gözümüzü dört açalım Bakın burada şanslı yere doğru gidiyorsunuz Diyor Serin rüzgarlar estirmenin gereği yok çünkü kaderin azizliğine uğramış benim sevgili Koç burcu arkadaşlarım veya arkadaşım arkadaşlarım değil mi? Arayış içine girmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Biraz da böyle geçmişten de söz etmeye çalışıyorum. Ki siz yapacaksınız da bunu. Bazılarınız sessizliğe çekilecek. Dur bakalım. Kader yüzümüze gülecek mi diye. Bazı arkadaşlarım ise elinden geldiğince arayış içindeler bakın. Bazı arkadaşlarım ise ne yapıyor? Artık yeter bir türlü kader yüzüme gülmedi kader yüzüme gülmedi nedir benim bu bahtsızlığım diyerek köşeye çekildiler veya yakınmaya başladılar veya küçük çaplı bir isyan durumları veya bir bıkkınlık hayata küsme kadere küsme durumları bakın küskünlük var burada çekildiniz oysa ki her şey bitmiş mi bitmemiş bunları görmüyoruz bakın kupaları görmüyoruz. Bir tane de ilahi adalet size kupa uzatıyor. Kupa derken ne? Kupa se Aşk'ına bir şans, bir fırsat bakın. Fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, bir anda bazı şeyler hadi iyince olmuyor. Yavaş yavaş sırayla bir miktar bazı şeyleri arıyorsunuz bakın burada. Bu aşk olabilir. iş hayatınızla alakalı olabilir. Sağlığınızla alakalı olabilir ya da gayrimenkul almak istiyorsunuz ev araba gibi örnek veriyorum canlar. Bakın onun arayışı içindesiniz. Bıkkınlık gelmiş. Kaderde bir durgunluk dönemi var ki artı sizde zaten bir dolunay durumu var. O dolunay bizi mahvetti canlar. <gülüyor> Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Yani bizlerin derdi, sıkıntısı, kederi yetmiyormuş gibi bir de bu dolunaylar, bu gezegenler onlar da artı bizi ikinci etapta mahvetti. Bazen iyiye gidiyoruz, bazen Vaziyet bu görüyorsunuz değil mi? Tabii bunu yayınladığımda dolunayın dönemi bitmiş olmuyor. Kasım ayında bitmiş olacak canlar. Bu çekimim sizler için Kasım ayından ibaret tamamen. Sevgili arkadaşlar bakın birazcık sabır. Güneş yüzünü göstermiş Koç Burcu arkadaşlarım. Dengemizi kaybetmeyelim. Biraz burada bir denge yitiminiz meydana gelebilir çünkü arayıştasınız değil mi? Bir anda böyle bir şeyleri arayarak elde edemiyoruz, edemeyebiliriz. Bundan dolayı bıkkınlığınız, denge kaybı dolayısıyla da böyle bir ailenize, çevrenize, sevdiklerinize, iş hayatınıza, hayatınızda olan her kim varsa onlara karşı biraz böyle serin rüzgarlar estirme. Bir denge kaybının vermiş olduğu sizlere karşı bir soğukluk, bir soğuk savaş neden böyle niçin benim isteklerim gerçekleşmiyor gibi tarz durumlarınız meydana gelebilir canlar ama merak etmeyin bakın ne kadar kader çarkı burada durgunluk sizlere karşı vermiş olsa da kader çarkı da şanstan bize işin sonuna doğru şanstan söz eder dengemiz ne kadar kaysa da denge kartı şanslı yere gidiyorsun biraz sabret der bakın güneş yüzünü burada göstermiş Dürüstçe bir mücadele olarak biz bunu algılayalım. Çünkü yeterince zaten karşınıza fırsatlar çıkacak. Bunlara karşı da çok da hani kör olmayalım canlar. Bazı şeylere karşı gözümüzü dört açalım. Değil mi? Ama zaman gelsin sessizliğe de çekilelim. Zaman gelsin fırsatları da arayalım. Zaten arayış içerisindesiniz bakın. Burada Kasım ayı içerisinde arayış içinde olacaksınız aradığınızı bulacak mısınız evet bulacaksınız bakın fırsatlar geliyor fırsatlar geliyor sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar bayağı da ailer oldu çekmeyeli şöyle bir içimden geldi arayış hala arayış hala arayış fırsatların peşinden koşacaksınız bakın niçin mahrum olmak istemiyorum artık ben kendimi mahrum hissetmek istemiyorum diyeceksiniz fırsatlar sizi peşinden koşturacak sevgili koç burcu arkadaşım tamamdır hadi bakalım çok güzel bunları yaparken diyor peşinden koşarken ararken fırsatlarınızı biraz nefes al çok fazla da hızlı gitme diyor bakın nefes al diyor meleğim söylüyor bunu sevgili koç burcu arkadaşlarıma kocaman derin bir nefes al bu konuyu meleklerine bırak Tüm sıkıntıyı endişeyi de güzel bir nefesle bırak ışılda diyor. Az önce söylediğim gibi sevgili arkadaşlarım kader. Kader onu bizim alnımıza yazdı ise kaçışı yok. Hiç savaşa gerek yok. Hiç bir şeylerin peşinden koşturmaya gerek yok. Bizim olan bizi mutlaka bulacaktır. Tamam mı sevgili koç burcu arkadaşım? Hadi bakalım. Merak etme mahrum kalmayacaksın. Hakkınız olan size gelecek. Sadece kaderin azizliği var. Bir miktar haberiniz olsun. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarımızın istek ve arzuları gerçekleşiyor muyu? Bitirdik. Şimdi bu burcu arkadaşlarımıza bakacağız bakalım. Onların istekleri için tarotum ne söyleyecek? Kasım ayı içerisinde sevgili Boğ burcu arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşecek mi? Kalplerinden geçen nedir? Aşk mı, iş mi, sağlık mı? Ne? Ne istiyorsunuz? Şans mı, yenilenmek mi? Kötülüklerin bitmesini mi istiyorsunuz? Hayatınızdaki olumsuzluklar bitsin. Şu mutluluğu yakalamak istiyorum mu diyorsunuz? İçinizden geçen her neyse sevgili bu arkadaşlarımızın bakayım istekleri gerçekleşecek mi? Şöyle yapayım ki daha rahat. Hmm, onlar zaten mücadeleye başlamışlar. Hmm, çok güzel. Evet. Cazibe altındalar. Hmm. Tamam. Harika. Çok güzel. Evet. Sevgili Boğa arkadaşım. baysanız ya da bayansınız. Fark etmiyor. Hepiniz için söylüyorum. Kasım ayı içerisinde istekler gerçekleşecek. mi? artık kalbinizden geçen neyse, ne istiyorsanız bakın Kasım ayı bunlar yaşanmadı. Ben geçmişe bakmıyorum şu anda. Bunları yaşayacaksınız. Kasım bir ay Kasım için geçerlidir. Bakın burada zaten bir korkulu haliniz var. Bir savaş durumundasınız canlar. Birileriyle savaş halindesiniz. Ama aşk hayatıyla alakalı kıskançlık durumları veya partnerinizi kaybetmeme korkusu, değil mi? Ya evinizi, yerinizi kaybetmeme korkusu ya işiniz için ya başka ne olabilir ya da sağlığınız için beşinci yok sevgili arkadaşlar bakın bunun mücadelesini vereceksiniz böyle bir korkulu hallere bürünebilirsiniz bir mücadele içine girme durumlarınız var ardından teselli arayışı yanlış anlamayın. bakın ben burada aşk açılımı yapmıyorum istekler gerçekleşecek mi ne kadar yakınsanız isteklere ya da fark etmiyor yani bakın teselli daha sonra bu savaşın ardından teselli arayışına geçeceksiniz çünkü bir şeylerin hem cazibesi altındasınız hem de bir yerde de kalbinizin bir köşesinde öfke durumları var niçin? istekler gerçekleşmemiş o kadar mücadele vermişsiniz geçmişe bakacak olursak geçmişte de bu mücadeleler verilmiş eliniz kolunuz bağlı oturmamışsınız sevgili boğalar merak etme alacaksın hakkın alacaksın <gülüyor> kahvelerde de söyledim zaten bunu yanlış hatırlamıyorsam mücadele ardından bakın nişanlar olabilir düğünler olabilir tanıdıklarınızın kutlamaları doğum günleri olabilir küçük çaplı daha sonrasında bir teselli durumlarınız söz konusu teselli olarak elinize bir şeyler geçebilir onun cazibesi altında kalabilirsiniz sevgili arkadaşlarım kaldınız mı cazibesi altında kaldınız bir miktarda yine kalbinizin bir köşesinde bazı bu arkadaşlarım hafif çaplı bir nefret durumları olabilir niçin bir türlü tam teşkilat şöyle kader yüzüme gülmedi hesabı şimdi olaya bir kısmından da bu şekilde bakacağız geldik mi buraya geldik geriye bakıyorsunuz bakın bu tesellinin ardından geriye bakış yapıyorsunuz savaştan arınma savaşın hemen altında çıkıyor bakın savaştan arındığınızı geriye bakış yapacaksınız sevgili arkadaşlar belli ki burada elinize bir şeyler geçecek sizin bu sizi sevindirecek ne kadar teselli de olsa gelsin teselli de olsa güzel şeyler gelsin hiç gelmemesinden iyidir sevgili arkadaşlar burada elinize bir şeyler geçiyor bakın bu kutlamanın ardından burada geriye bakış yapıyorsunuz nerede o eski ne bileyim kırı hallerim veya o şanssız hallerim sizin bu vaziyet bakın savaştan da arınıyorsunuz. Denge geldi burada gördünüz mü? Bu denge kartı tıpkı diğer denge kartı gibi şanslı yere doğru gittiğinizi söyler. İşin sonunda şansdan bize söz eder. Sevgili arkadaşlar sevgili boğalar. Ardından bakın gördünüz mü? Mutlu aile ortamı. Aman Allah'ım iş hayatınızdaki o paraların akımı. Görün köklü kuruluş. Kahve falımda da söylediğim gibi hakkınız olan az ya da çok her neyse belli ki size doğru geliyor sevgili boğa arkadaşlarım güzel insanlar hadi bakalım şanslı yere doğru gidiyorsunuz geçmişin olumsuzluklarına nasıl da geriye bakıyorsunuz gördünüz mü hadi bakalım köklü kuruluş mutlu aile ortamı ya da kısmetiniz yok da böyle bir kısmet yolunuza çıkabilir. İş hayatınızdaki verimlilik, hakkınız olan her neyse teselli de olsa bakın size geliyor sevgili arkadaşlar. Tarotumuzdan kaçmaz hiç merak etmeyin tamam sevgili boğalar size doğru geliyor istekleriniz. Geliyor geliyor geliyor ne diyor meleğim yüreğindekini söyle diyor size gelenlere yüreğinizdekileri söyleyin diyor. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açacakmış sevgili arkadaşlar. Sevgili boğalar. Evet çok güzel. Demek ki samimi olacağız. İçten olacağız. Sevgi isteyen arkadaşlarım, aşk isteyen arkadaşlarım yüreğinizden geçenleri söyleyin. Tamam. Veya para mı istiyorsunuz? Gayrimenkul mü iş mi istiyorsunuz yüreğinizden geçen neyse dileklerinizi ona göre tutun dualarınızı ona göre yapın sevgi sözcüklerinizi ona göre söyleyin sevgili arkadaşlarım güzel insanlar evet sizlere doğru geliyor bakın güzellikler size doğru geliyor artık yönünü size çevirmiş hadi bakalım sevgili bu arkadaşlarım. Kasım ayı istekler gerçekleşecek mi? Videomuzun sonuna geldik. Koç ve boğa arkadaşlarımızın istek durumlarına baktık sevgili arkadaşlar. Bir şey hadiyince olmuyor. Belli ki biraz mücadele, sabır derken sonu işte bu. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa